Bugün 15 Ağustos 2022 pazartesi. Ay günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne cesur ve girişken enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay Aslan burcundaki Venüs'te üçgen açı yapacak. Güne uyumlu ve iyimser enerjilerle başlayabiliriz. Sosyal ortamlarda kendimize iyi ifade edebilir, yeni bağlantılar kurabiliriz. Kişisel yeteneklerimizi değerlendirme fırsatları da karşımıza çıkabilir. Aşk, flörtler, eğlence, sanatsal faaliyetler keyif verebilir. Öğleden sonraki saatlerde Ay Jüpiter'le kavuşum yaparak motivasyonumuzu ve enerjimizi de yükseltebilir. Duygusal ve fiziksel motivasyonumuz güçlenirken yeni girişimlerde bulunabilir, enerjimizi çevremizdekileri de motive edebiliriz. Liderlik ve öncülük yapabileceğimiz durumlar karşımıza çıkabilir. İnandığımız bir düşünceyi coşkuyla savunabilir, zaman zaman fanatik eğilimlerde gösterebiliriz. Abartılı tutumlardan kaçınmalı, gereksiz riskler almamalıyız. Bakış açımızı geniş tutarsak içinde bulunduğumuz şartları da doğru değerlendirebiliriz. Boğa burcundaki Mars ve Oğlak burcundaki Plüto arasında etkinleşen üçgen açı fiziksel dirayetimizi artırırken geleceğe yönelik planlarımıza da odaklanabilir, güç ve istikrar sağlayabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.